Hayırlı günler, esenek dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba sevgiler izleyicilerimiz. Evet şu anda e, Afyon Karahisar'dayız, Afyon'dayız ve e, şu anda yanımızda da e, Afyon'un e, kanaat önderi e, saygılar Öznür e, Kırman Hanımefendi var. Özür Hanım hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Evet. Sizleri e, Afyon'da görmek bizler için <gülüyor> bir mutluluk. Evet, Afyon'da... E, sağolsunlar bizleri e, misafir ettiler tabi neden Afyon'dayız e, çünkü e, Engelsiz Medya enkırmenlerimizden Çetin Sarıgül'ün doğum günü e, vardı ve o vesileyle e, nasıl olursa bizler de e, Afyon'a e, geldik ve sağolsunlar bizi çok güzel e, misafir ettiler ve biz de e, buradayken güzel bir yayın yapalım dedi e, Özür Hanım dedi ki e, bize gen testi nedir neden yapılmalıdır bunu anlattı Gerçekten çok hayati bir konu olduğunu hani düşündüğümüz için biz de dedik ki madem burada doğal bir ortamda yayın yapalım, izleyicilerimiz de bunu bilsinler dedik, özranım. Evet yani hocam. E, yani gen testi nedir? Önce buradan başlayalım. Evet hocam. Gen testimiz özellikle nadir hastalıklara sahip bireyleri bu hastalığı neden olan gen mutasyonunu tespit etmek için uygulanan bir testtir. Hı hı. Özellikle bu engelli bireylerimizin %99'u da genetik hastalıklar nedeniyle engelli bireyler olmuş insanlardır. Hı hı. Bunun da özellikle altında çizmekte fayda var. Bu gen testlerimiz de e, ülkemizde de yapılmakta önceden çok kısıtlı yapılıyordu veya yapılmayan bölgeler vardı. Sağ olsun ülkemizde de bu ciddi anlamda bir genişleme ve gelişletme oldu. Ve bu gen testinin çok ciddi önem arz ettiği üzerine de bizler de bütün e, çevremize ııı e, dostlarımıza bunu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sizlere de sohbet esnamızda anlattık. E, özellikle nadir hastalıklar kategorisinde ııı e, karısı hastalıkları olan tavuk karısı hastalığı, diğer bir, bir sürü diğer nadir hastalıkları olan arkadaşlarımızın bu gen testi yaptırılmalarının gerektiğini özellikle vurguluyoruz. Şimdi e, şöyle az gören, e, nadir e, gören arkadaşlarımızın ileride e, görebilme yeteneklerini yani böyle keşfedebilmelerini de mi sağlıyoruz? Tabii tabii. Yani özellikle ha? bu gen testi hastalığa sebep olan bir genetik boyut mu var? Yoksa epigenetik dediğimiz dış faktör, başka hastalık nedeniyle başka altta yatan sebeplerden dolayı hastalığa mı sebep yoksa doğuştan mı genetik mi yok anlaşılması adına bu testler yapılıyor hocam. Bir de ya yani normal bu engelin hani gelecek nesilleri hani çoluk çocuğumuza geçiyor mu geçmiyor mu? Kesinlikle <gülüyor> çok önemli. Yani evet. mevcut bir engel durumu varken ülkemizde Sağlıklı bireyler yetiştirmek adına gelecekte sağlıklı nesiller için ailelere biz özellikle anne-baba olmadan ailede anne adaylarında ya da e, geçmiş nesillerden bildiğimiz kronik hastalıklardan tutu herhangi bir e, nadir hastalığa sahip bireyleri bu aktarımı olmaması adına e, öncelikle bunun tespit ve teşhisi konusunda bu gen testi çok önemli. Ya bu, bizim e, hastalıklarımızın Şifası var mı yok mu? Evet. Bu gelecek nesillere taşınacak mı taşınmayacak mı? Aynen. Yani e, bir de şu anki hastalığımızın, engelimizin mevcut durumunu e, daha iyi analiz etmek gibi bir şey bu. Kesinlikle bana. hocam. Daha basit anlatım. Daha basit anlatımıyla aynen anne babada diyelim ki bir hastalık var. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak istediklerinde bu testi yapıldığında taşıyıcı mı, kullanıcı mı olduğu tespit ediliyor. Aileler de anne baba olmadan tüp bebek merkezlerinde genetik danışmanlar yönlendiriyor bu bozuk gene genleri emriyorlar, ayrıştırıp sağlık genlerle Türk bebek sahibi olmalarını sağlıyorlar. Evet. Burada toplumsal bilinçliği de işte çok önemli. Ha, i̇kinci boyutta da e, gen testi mevcut hastalığa sahip olduğumuz erken teşhis konusunda da çok önemli. Tedaviye erişimde de çok önemli. Anladım. Bu Nadir Hastalıklar Derya Başkanlığı da bu konuda çok önemli çalışmalar var. Dolayısıyla da e, bu gen çalışma, genetik bozukluk varsa mutasyon, hangi gende neden kaynaklanmış, ee, ve bununla ilgili de e, hangi ülkede ne çalışma var, hangi faz çalışmasında da takip etme olasılığımız var. Yani arabanız var, emriyetiniz yok gibi düşünün. Bir hastalığımız var ama o testimizle nasıl yolu izleyeceğiz, e, nasıl bir süreçteyiz onu bilmiyoruz. Bu test o çok önemli. Yani engelli rapor bize bunu göstermiyor mu? Hayır hocam göstermiyor. Eee maalesef sadece siz hastasınız artık eee bir engelli bireysiniz ve engelli statüsündeki eee yaşam biçimimizde sosyal haklarınızı Hı -hı. imkanlarınızı faydalanıyorsunuz. Hı -hı. Bu kadar. Ama özellikle yan testleri sürecindeki boyut Hı -hı. biraz daha eee hastalığa yakalanmama riski Hı -hı. ya da tedavi erişimde elimizdeki bir rehber pusula oluşuyor. Bunda da üç önemli test var hocam. Bunu özellikle belirtelim. Şimdi evet. bu testlerimiz çok ciddi pahalı testler. Bazı e, şehirlerimizde ücretliye başlıldı. Çünkü maliyeti çok yüksek bu panel çalışmaları. Biz özellikle arkadaşlarımıza diyoruz ki hani yeşil kartlılara da bakılıyor ücretsiz. Devlet e, bunu karşılıyor. Tamam. E, bir an önce bulundukları şehirde yani bunun için ekyos hastalığı, nadir hastalık Herhangi bir hastalığı varsa mutlaka bulundukları şehirde, üniversite ya da şehir hastanelerinde tıp fakültelerinin tıbbi genetik polikliniklerine başvuru yapsınlar. Ha, tıp fakültelerinin? Tıbbi genetik polikliniklerine başvuru yapsınlar. Yani bunun üniversite mi? Üniversitede var, ha. şehir hastanelerinde de var. Hı -hı. Yani hemen hemen bütün ilerimizde bunlar var artık tıbbi genetik polikliniklerimiz. Burada e, başvuru yaptıklarında zaten genetik uzmanlarımız ailenin özgeşmişini hikayesini alıyor. Bir tüp kanla ortalama 3 ay, 6 ay, 9 ay süreçte değişen... E, sürelerde illerin çalışmaların ortasına göre bu sonuçlar elde ediliyor. Hı hı. Daha sonra o sonuçları aldıktan sonra genetik danışmanlık alıyorlar, hı hı. aile bilgilendiriliyor. O çocuklarımızın hangi genle ilgili çalışmaları var hangi ülkede? E, bu konuda hem de bilgi sahibi olmuş oluyorlar hocam. Hı hı. Özellikle biz e, şunu belirtmek istiyoruz. Burada üç ayrı gen var. İşte gen panertesi, CES ve VES dediğimiz. Özellikle dediğimiz tam klinik eksom testi, yani vücudumuzda 23 bin gen var. Bu 23 genin taraması yapılıyor. Yani hastalığı tespit etmekte çok daha ilerideydi bir test bu. Evet. Ee, bu anlamda da o faydalı bir test evet. yani. Arkadaşlar şimdi bu gen testi, yani önceden 10 bin lira, 15 bin lira gibi yani büyük paralarla yapılan bir test evet. testte. Yani şu an ücretsiz yapılıyor. Ücretsiz ama bazı yerlerde ücretli ha. olmuş hocam. Öyle bazı üniversitelerde i̇şte her şeyin hani hastaneler ücretli. Ücretli olmadan yani sizler de Allah'ın izniyle gidin. Neticede e, mevcut olan e, hastalığınız, engeliniz yani e, belki bunun tedavisi vardır. Yani şu anda bu bir fırsat. Yani ileride e, Türkiye'de atıyorum bir yönetmelik değişir. E, bu yani yarın ücretli olur. Yani bu imkanınız gider. Yani Özgür evet. Hanım'ın evet. anlattığı gerçekten bütün eee engelli kardeşlerimizin mutlaka ve mutlaka yaptırması gereken eee testlerden birisi bu. Kesinlikle Değil mi? Özellikle eee yani. e, eğer engelli olup da görme hastalığı başka hastalığı varsa da evet. eğer o engelli bireyler anne baba olmadan önce özellikle PGT testi diyoruz hocam. Ee, yani küre imitasyon genetik test mutlaka anne eğer engelliyse genetik bir hastalığı varsa tespit etmiş ise elinde gen testi raporu da varsa mutlaka anne bu olmak istiyorsa da bir tüp bebek merkezine o genetik testi de baş yapıp bozuk genleri ayrıştırıp sağlam genlerle sağlıklı nesiller e, yetiştirmek anlamında da engelli bir toplum olma e, önlemini de almış oluruz Evet, Bakın e, bu da önemli. Yani ileride e, mesela bazı engel e, grupları taşıyıcı oluyorlar yani çocukları da e, o engeli e, taşımış oluyor yani nesiller boyu e, bu gitmiş oluyor e, neticede ama e, bu testle birlikte e, Allah'ın izniyle yani bunun önüne geçmiş olacaksınız belki gelecekteki nesillerin e, yani o engelden kurtarmış olacaksınız ve sağlıklı bir birey yetiştirmiş e, olacaksınız. Yani Özür Hanım'ı söyledi o. Erken doğan ııı testleri var. semalarda da başladı. Diğer hastalıklarda evet, da, evet. da başladı hocam. Hı. Gen testleri olduktan sonra lütfen ben aslında ha, eğer evet gen testinde dediği gibi evet bir mutasyonunuz var. Taşıyıcısınız. Anne baba çocuğunuza bunun aktarımı söz konusu diyor ise lütfen e, çocuklarımızın hayatını da geleceğimiz nesillerin hayatını da kah mahvetmeyelim, karartmayalım. Hı -hı. Sağlıklı bireyler yetiştirelim. Tüm bebek merkezlerinde bozuk genleri ayrıştırıp sağlam genlerle sağlıklı çocuklar, gençler, nesillere emanet edelim ülkemize. Vallahi e, çok hayati şeyler söylüyorsunuz. Gerçekten. Özgür evet, Hanım. Bilinç çok yani, önemli. Çok çok. çok, çok yani hem e, dua alınacak mevzu bu arkadaşlar. Bakın gerçekten Özgür Hanım'ın söylediği inanılmaz derecede önemli bir konu. Yani bu alanda. Çok teşekkür ederim Özgür Hanım. ederim. Hocam. Neredeyiz biz şu an? Şu an biz Afyon Karahisar Anıt Park önündeyiz. Afyon evet. Kalesi'nin önündeyiz. Bu güzel eşsiz manzarada evet. e, Takipçilerimize de Afyon'a da e, kısa da olsa bu ambiyansı da göstermek istedik. Hepinize sevgiler ve saygılarımı sunuyorum. Evet, e, huzurlarınızda Özgür e, çok teşekkürlerimi e, sunuyorum. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.